Selam arkadaşlar sevgili koç boğa ikizler ve yengeç arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bunlar nedir Şengül derseniz öyle bir içimden geldi sevgili koç boğa ikizler ve yengeç arkadaşlarım böyle dörtlü dörtlü çekeceğim aşk kartlarımız bayağıdır çekmedim bakayım Kasım ayı içerisinde bay ve bayan olarak ayırdım sevgili arkadaşlar sizlerin aşk mesajlarınız veya duygularınız, ruh haliniz nasıl olacak? Size aşk kartlarım nasıl bir mesajlar verecek? Bay ayrı, bayan ayrı olarak yapıyorum. Ardından da meleklerin mesajlar verecekler. Bakayım Kasım ayı içerisinde sizler için örneğin Koç burcu arkadaşımızın bayanı, bayı. Sizlerde ne yoğunlukta olacakmış? Şöyle bir bakalım mı sevgili Koç burcu arkadaşımdan başlıyorum. Önce bayanlardan başlayalım ardından baylardan çıkacağız sevgili koç burcu bayanı Aa, çok güzel aşk kartım ne diyor sizler için nişanlanmaktan söz ediyor bakın Kasım ayı içerisinde koç burcu bayanlarında daha çok nişanlanmalar sevgili arkadaşlarım evliliğe adım atacaksınız bu size daha çok ağırlık yapacakmış bayanlarımız için nişanlanma ilişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor gelecek planları yapma zamanı yakında bir teklif bile alabilirsin onu sev onu koru onu düşün bu ilişki yaşamaya değermiş sevgili koç burcu bayanı çok güzel bakın sizlerde nişanlanmalar daha ağırlıkta olacakmış yani kısmet artışınız varmış Kasım ayı içerisinde kim söylüyor aşk kartımız söylüyor İşte bu meleğim ne diyor Dileğin oldu diyor sevgili Koç Burcu bayanına yüreğindeki gerçekleşti bunu bil sevgili Koç Burcu bayanı çok güzel çıktı sizinkisi şimdi Koç Beyi Koç Koç Koç Koç diyerekten gideceğiz bu diyerekten gideceğiz sevgili arkadaşlarım Koç Burcu Beyine aşk kartım ne öneriyormuş Empati kur diyor bakın aman Allah'ım evet Koç Burcu erkekleri için sevgili evet aşk kartım ne diyormuş Empati kur Aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli etki altında kalmadan karar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için, çevren için en hayırlı olandır. Bunu sakın unutma diyor sevgili Koç burcunun narin meylerine söylüyor. Aşk ardam, empati kuracakmışsınız. Daha çok empatiye yatkın olacakmış sevgili koç burcunun narin beyleri evet meleğim ne diyor coşkuyla atla ardından coşkuyla atla diyor coşkuyla atla gerisi gelecekmiş sevgili koç burcunun beyleri evet şimdi boğa arkadaşlarımıza bakalım boğalarımızın bayanlarından başlıyoruz aşkta geçmişini şifalandıracakmışsın sevgili boğa kardeşim bayan sevgili bayan arkadaşım güzel insan Harbi insanlar, dürüst insanlar. Evet, aşk da geçmişini şifalandıracakmışsın. Yani daha çok kalbinden, ruhunuzda bu ağırlık yapacakmış sevgili. boğa burcunun güzel bayanları, narin bayanları. Aşk da geçmişini şifalandır. Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjini bile koy ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam dersleri al. Ama geleceğini yönetmesine izin verme. Geçmiş yaşam şifası, şimdi deneyimlemen gereken çalışma. Bilinç dışı kodların ile yüzleşme zamanı gelmiş sevgili boğa bayanı. Sizler için aşkta geçmişi şifalandıracaksınız. Kırgınlıklar mı var? Küslükler mi var? içiniz mi karardı? Mutlu olamayacağınıza mı inandınız? Bunları şifalandıracak mısın? Tamam mı güzelim? Hadi bakalım. Meleğim ne diyor? bunu yaptığın takdirde ardından meditasyon yap diyor bu da size iyi gelecekmiş kaynağına bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacakmış sevgili boğa bayanı güzel insan hadi bakalım boğa beylerimize ne mesaj veriyormuş hmm, çok güzel çok yakında haber geliyor melekler seni duyuyormuş sevgili boğa beyleri hepiniz için söylüyorum tabii ki bakın çok yakında haber gelecekmiş daha çok da buna yatkın olacakmış ruh halleriniz sevgili boğa beyleri yüreğini açık tut dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrını olsun yardımı isterken inan odaklan gülümse enerjini serbest bırak niyetini imgele gerekirse resmini yap ve yatak odana as onu aramak istiyorsan ara doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona diyor sevdiğiniz istediğiniz veya aşık olduğunuz çünkü burada aşka bakıyoruz değil mi canlar aşk mesajları bunlar uzağınızdadır ulaşamıyorsunuzdur ya da bir küçük kırgınlık da olabilir aranızda kalben diyor meleklerle iletişime geç sevgili boğabeylerine söylüyorum aşk kartımız mesajında meleklerinle diyor diyaloğa gir sevdiklerine diyor göndermeni yap gerekeni yap onlardan sana haberler gelecek arada melek var diyor. Evet, buyurun bakın. Melek kartım ne diyor? Zamana bırak. Doğanı yap. Niyetini imgele. Gerekeni meleklerine bırak diyor. Bu konuda kendine ve meleklerine zaman verecekmişsin sevgili boğa arkadaşım. Bay boğalar. Evet, çok güzel. Size de çok güzel mesajlar geldi Kasım ayı içerisinde. Şimdi sevgili ikizler arkadaşlarımızın önce bayanına bakıyoruz tabii ki değil mi? Bayanlara ama bir öncülük verelim hmm, bu birazcık evet ayrılık daha çok hani ayrılık derken sevgili ikizler bayanları sizin Kasım ayı içerisinde ayrılık ayrılacağız diye bir şey yok bakın hani kalben ruhen beynen duygularımızda düşüncelerimizde ayrılık daha çok ön planda olacakmış neden örneğin Sevgilinize kırgınsınız veya eşinize kırgınsınız. Bu ayrılacaksınız anlamına gelmiyor. Daha çok diyeceksiniz ki ben mutsuzum veya bir şeyleri yapmaya çalıştım. Bir türlü mutluluğu yakalayamadım veya karşılıklı bir türlü güzel bir yolda ilerleyemedik partnerimle böyle olacağına bitsin daha iyi gibi tarz duygularınız olumsuz ilişki içinde olan arkadaşlarım için daha ön planda olacakmış bayanlar için söylüyorum ikizler bayanları size ayrılık diyor aşk bu ayrılık hayrına olacak sana yaşam dersi verecek enerjin enerjisi biten ilişkilerde ayrılıklar olurmuş sevgili arkadaşlarım her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağır diyor bittiyse sevin sakın üzülme yeni bir aşk gelecek üzülme sakın ruh eşin bir yerlerde seni bekliyormuş Ayrılık yaşaması gereken Artık ilişkinin enerjisi bitmiş Her şeyi bitmiş Daha iki adım gidecek bir hali kalmamışsa diyor Aşk kartımın mesajı sevgili ikizler bayanlarına Hiç üzülme buna sevin Ruh eşin bir yerlerde seni bekliyor Sana o gelecek diyor Sevgili ikizler bayanlarına Meleğim ne diyormuş bakın bilgelik diyor İçindeki bilgiyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilge olan parçan doğru yolu biliyormuş. Doğru insanı da bileceksin diyor. Sevgili ikizler bayanlarına. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi ikizler beylerimize aşk kartımız ne mesaj veriyormuş? Aşk mı diyor. Sesimde kısık zorlanıyorum canlar. Biraz zorlanıyorum. Evet ikizler beyleri. Aşk tılzımı, yeni ay zamanı yatak odanızda ilk gördüğünüz yıldıza bakıp dilek tutun. Defne yağı ile tütsü yakın, 8 adet defne yaprağını yastığınızın altına koyun. Rüyanızı sabah not alın, kayın ağacı dalı, meşe ağacı dalı, kestane ağacı dalı, selve ağacı dalı toplayın. Evde bunları yakın, yatak odanızda tava ile yatak odanızın çevresini şöyle bir güzelce dönün uğursuzlukları olumsuzlukları ne bileyim aşkta mutsuz musunuz bir şeyler yolunda mı gitmiyor? bunların diyor kötü enerjilerini atıp güzel şeyleri kendinize güzel enerjileri kendinize çekmek için sevgili ikizler beylerine aşk tılsımı yapmanız gerekiyormuş hani sizin duygularınız daha çok bu yönde olacakmış ne diyormuş meleğim bunu yaptıktan sonra kabuğunu kır diyor sevgili ikizler beylerine Olduğun kişi ol. Hem kendine hem dünyaya karşı. Artık kendin olma vaktin gelmiş sevgili ikizler beyleri. Demek ki hmm, farklı bir boyuta geçmeyeceğiz değil mi? Neyse koğulluyoruz. Evet ikizler arkadaşlarımızı tamamladık. Şimdi narin yengeçlerimizin bayanlarından başlıyoruz. Evet ne diyormuş? Aşk kartımın mesajı Kasım ayı içerisinde sevgili yengeçlerin narin bayanları için onu affet enerjini temiz tut küs olduğunuz her kim ise sevgili narin yengeç bayanları güzel bayanlar kırgınsınız sevgiliniz kalbinizi kırdı eşiniz kalbinizi kırdı veya erkek arkadaşınız kalbinizi kırdı kim kırdı ise sevgili arkadaşlarım bayan arkadaşlarım yengeç bayanları onu affet diyor kalbini de temiz tut yani nefretle Kalbini doldurma, kin duyma, at onu, her şeyi at kalbinden. Şöyle bir ferahla diyor size aşk kartımın mesajı. Atıyoruz değil mi kalbimiz, her şey kalbimizde canlar. Kalbimizi önce şöyle bir boşaltalım, bir derin nefes alalım. Onu nafet enerjini temiz tut. Evet, evren böylece istediğinden daha fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan, odağını değiştirme. Geçmiş deneyimleri Korku ve olumsuzlukları sakın bugüne taşıma. Melekler kimseyi geri çevirmez. Rüyalarında tekrar eden ve gözüne çarpan sayılar ile gelen mesajlara, hayvan ve bebek işaretlerine lütfen dikkat et yengeç bayanı diyor. Anladınız? Küs olduğunuz, kırgın olduğunuz, partnerleriniz, her kim ise azat edin gitsin, affedin gitsin. Kalbinizi ferah tutun diyor size sevgili aşk kartım yengeç bayanları için gerisi diyor zaten gelecektir sizlere mesajlar da gelecekmiş. Kasım ayı içerisinde rüyalarınızda sevgili yengeç bayanları diyormuş? Melek kartım ardından diyor nefes al rahatla. Kocaman derin bir nefes al. Bu konuyu meleklerine bırak tüm sıkıntıyı endişeyi güzel bir nefesle bırak ışıldayacakmışsın sevgili yengeç bayanları çok güzel mesaj geldi sizlere de bakayım yengeç beylerine ne mesajı veriyormuş Aa, bugünlerde arayan arayana ne diyormuş eski sevgilin arayabilirmiş sevgili yengeç beyi eski sevgiliniz ex partnerleriniz arayabilir diyor geçmişin kapını çalmaya hazırlanıyor eskiyle bağın henüz kopmadı o seni düşünüyor seni aramak istiyor yarım kalan aşk enerjini şimdi kucakla olumlama geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum diyecekmişsin sevgili yengeç beyi çok güzel çıktı sizin de ekslerde küslerde arama durumları var haberiniz olsun çünkü sizi düşüneceklermiş kasım ayı içerisinde inan diyor meleğim yengeç beyine inan buna lütfen inan diyor inancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz içindeki inanç yolunu açacak. Hepiniz için geçerlidir bu sevgili arkadaşlarım. inancımızı yitirmiyoruz. Ne kadar inançlı olursak o kadar güzellikleri, güzel enerjileri kendimize çekeceğiz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Evet sevgili 4 burç arkadaşım. Koç, Boğa, İkizler ve Yengeç arkadaşlarımızın aşk mesajlarını tamamladı. Kasım ayı için geçerliydi. Bu videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güzel enerjide kalın. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Hadi bay. Görüşürüz canlar.